Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz silah ruhsatlı tabanca nasıl alınır? Bir emniyet müdürlüğü bağlı jandarmaya gidiyorsunuz silah almayı istediğinizi söylüyorsunuz. Size ufak bir kağıt veriyorlar. Bunun içindeki maddeler şunlar. Devlet Hastanesi'nden heyet raporu. İlk baş bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Heyet raporundan geçtikten sonra raporun durumuna göre bir hafta 15 gün içerisinde çıkıyor. Vergi dairesine borcu yoktur, kağıdı alıyorsunuz. Daha sonra vergi dairesinde silah harç bedelini ödüyorsunuz. Ondan sonra Ziraat Bankası'ndan kart bedelini ödüyorsunuz. Bunların hepsini makbuzların alıyorsunuz. ATM'den veya başka bir yerden yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sağlık raporundaki istedikleri, oradaki girdiğiniz heyatta, nöroloji, Göz hastalıkları, iç hastalıkları, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi, orta beti, bu tip heyetten geçtikten sonra, kural, kuruldan geçtikten sonra size şey yapıyorlar, kağıt veriyorlar, silah almasında bir sakınca yoktur diye. Bunlarla birlikte bütün evrakları topladıktan sonra karakola gidiyorsunuz, kaymakamına dilekçe yazılıyor. o dilekçenin de geri dönüşü 1 hafta 15 gün falan. Kaymakamlıktan sonra size silah alabilir için bu tarafında tercihen numarası olduğu için göstermiyoruz. Bu şekilde silah almak için kağıt öyle var. ay içerisinde silahı almanız gerekiyor. Silah aldıktan ilk bir ay bir ay içerisinde silahı ruhsat işletmeniz gerekiyor. İşletmediğiniz takdirde kaçakçı durumuna düşülüyor. İzlediyseniz teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.